Herkese selam. Bugün oyunu yeni gelen sürümen böcek modunu oynuyoruz. Robotlara doğru attık. Kendimizi gelen giden var mı? Büyük ihtimal vardır ama biz göremiyoruz. Bir silah bulursak güzel olur. Ama çıkmadı silah. Binadan silah çıkmadı ya. Bir i̇ki kimse gelmemiş. Tabanca daha iyi bir şey çıkmadı. Açkeme yani çıktı. sesi sende ne var ha, pek bir şey yok sende Şu kaynağı yoktu Lan bir türlü yukarı çıkamadık. Camı da karamıyoruz Bunu da öğrenmiş olduk. Aa, bu ne lan? Bir tane benziyor. 100 kata çıkalım. Burada da pek bir şey yok. Tek başına mı geldin sen şimdi? Bravo. Ben şu anda bunları hiç anlamıyorum ha. Bu elemanları şu anda hiç anlamadım. Sende ne çıkar? Ekmek çıkar mı sen de? SKC çıkar. Oynanımlar SKS'lü ha. Fazlalıklarla kurtulursak güzel olur. 4 ikisi de atalım. İçericik basalım ya. Sonra ışın kaynağı mıdır? Işın kaynağı mıdır? Toplayalım onları. Onları nereden bulacağız? Makinenin içine mi gireceğiz? Yalnızca böcekler aç açabilirmiş. Lan biz kaynakları neden bulacağız şimdi? Buna mıydı? Yok. Şu anda sıfır alet var. Dönüşüm. Dönüşmedik. Aha <gülüyor> ne lan? İlerleyemiyiz ama sadece bomba tabii ki böyle ilerleyeceğiz artık. Ne ileri gitme tuşu yok bunda. Tüm tuşlara basıyor. Hah. he kaldır şimdi o deliğe girelim ali lan tutturamadık lan dur dur hızra Şimdi kontrol edebiliyoruz. Şimdi buradaki lava atarım dedim. 10 adet istiyor. Işınlanmamız gerekiyor olmuyor. tamam şimdi öleceğiz. Evet Türk dur. Ben Türk tuşları basıyoruz ölmesi için. Geri kaç. Ya Ruby bizim gelmiş. <gülüyor> Normal bir insana dönüşürüz ya. Kaldık böylece de. Uzaklaşalım buralardan. Heh, şimdi insan dönüşebiliyor muyuz ona rağmen lazım ya be be kalan dışına çıkarsam insan dönüşebilirim eh dönüşüm <gülüyor> dönüşecek ya sonunda ve 20 sonda kurtulduk sorunlu yine ikinci buna düşüyoruz ha adamın tekini gördüm Ne yapıyor süm? Ben istek asilleri aradan görevleri çıkarmış oluruz. Yani sen düzeltin. Robu nereye attı? Araba da çöp oldu. Daha olmamış ya. Güzel. Haydi bakalım gelen var mı? droba yok. Direkt araba alalım hızlıca kaçalım diyeceğim resme gel diyorsun geldin gel bak ateş etmeyin birmmizi vurmayın relax Tamam dur dur Sakin. Sen kime sukuyordun ha? Giden. Gelenin gideni olmaz. Ekmek çıkar mı sizlerden? Mine çıktı. Bu alttakinde bir şey çıkar lan. Var mıydı mesela? Onu öğrendim. Birisi yatıyor mu? Motormuş lan o. Ben birisi yatıyor sandım. Buna bayağı çatışma yaşanmış. gezmeye devam edebiliriz şarjörümüzü değiştirelim arabaya atlayalım gel sen nereye kaçıyorsun? Sen bir yere kaçamazsın ki. O, alacağım al alacağım seni. Lan kayboldu da. Karadan koşsana indirek bari. Ay böyle bir sıkı yok. Böyle bir sıka yok ya. Bizim bagidi de kaybettik şu anda Modustumuz o da az kaldı. İleride bir tane bagaj var, onu bilebiliriz ona. Ama biz nereye kayboldu ya? Onu anlamadım. Kim? Aha, tepemizdeymişler onun farkında değiliz. Her gördüğüm ağaç arkasında yani saklandığını sanıyor bu kalemın. güle güle sana da çıldığı gün crazy hızlıca merdini değiştirelim lan bu fazla karanı kurtular ki en... tabağcı memesi nereden ben gelip Geliyor duruyor bana geliyor ya, ya. nerde Yani 8 mi var bana mı öyle geliyor? Neydi? Lan bırak, ya şunları, bırak ya. şunları ya. Yine karkımızdakileri Arkamız bitirmeye gibi. çalışalım hızlıca. Hı? içime sıkıyordum buradaki bota. bota şu an kaç, kişi kaldı? kaç kişi kaldı 16, 16 kişi kaldı, kaldı, kaldı haritada. haritada hızlıca cam basalım kendimize hadi Seri Seri cam bas şu an 15, 15 kişiye düştük 15 haritada hoşçakiler bunu teyit ettik öğrenmiş olduk bunu da Çirise tepesine çıkalım ya üçlü de var mıdır? Varabilir. olabilir ben yine de bir gezdeyim <Gülüyor> duydum seni bir kaçıyor yapıyor abi, abi. ben ne abi. abi? Kardosan 8 mi alayım ya ya da alm yakın mesafe oyn oynadığımız için gerek yok şu anda bomba ihtiyacımız var mı yandan var gördüm bir tanesini Aslında Aslında alayım, alayım ya. ya alayım alayım takım şu anda önümüzde Ya da burada önümüzdeki evde. Lan buna bot mu ya? Oyun çok bot, çok kaynıyor, bot ya kaynıyor ya bu modda. Evet, evet. baksana. baksana. Ya botçuk neredesin? Bakın botlarla beraber kimimizi ilmeye çıkarabilecek miyiz? Evet. Botlar sayesinde. Iskaladık. Bunu sıkılamadık. <gülüyor> İçlerde çatışmaya devam ediyor şu anda. Direkt koşalım. Ne var bekle sonra kalan, kalan bot yine resmen resmen bu resmen ulaş full neredeysa bot, bot öldürdük ya, 22 kilo ulaştık bot versay